Marmara Üniversitesi 2006 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği kısaca BÖTE bölümünden mezun oldum. Özel sektör mü, milli eğitim mi derken 2007 Şubat ataması ile Sözleşmeli Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak Giresun Şebin Karahisar Kız Meslek Kisesi'ne atandım. Giresun İl Milliyetim Müdürlüğü'nde evrak işlerimi hallettikten sonra 2,5 saat süren dağ yolu sonunda Karla Kaplı Şebinkarahisar ilçesine ulaştım. Okul müdürü sıcak bir karşılamayla karşıladı. Karla Kaplı ilçede benim için güzel bir başlangıç oldu. Pazartesi günü ilk dersime başladım. Sınıfta 12 bilgisayar bölümü öğrencisi vardı. Hepsi meraklı gözlerle bana bakıyordu. Bilgisayar bölümü öğrencinin ilk bilgisayar öğretmeniydim. Biraz konuşmadan sonra ilk heyecanım geçti ve derslere başladık. 2008-2009 eğitim öğretim yılının başlarında okul müdürü Proje tabanlı beceri yarışmasına katılacağımızı söyledi. İl genelinde meslekselerinin yaptığı projelerle yarışacaktık. Öğrencilerimle beraber proje fikirleri üretmeye başladık. Onlara öğrettiğim PowerPoint, Fireworks gibi uygulamaları kullanarak yapabilecekleri güzel bir proje fikri bulduk. Ve çalışmalara başladık. 12 öğrencimde aktif olarak proje çalışmalarına katıldılar. Ve yarışmadan önce projemizi tamamladık. Okul müdürü ve iki öğrencinin beraber il merkezinde proje sunumlarının yapılacağı okula ulaştık. Öğrencilerim ve ben çok heyecanlıydık. Öğleye doğru öğrencilerim proje sunumlarını yaptılar. Öğleden sonra sonuçlar açıklandı ve il genelinde meslek liseleri arasında projemiz ikinci olmuştu. Birçok imkanı ve öğrencisi olan diğer meslek liseleri arasında ikinci olmak benim ve öğrencilerim için büyük bir mutluluk oldu. Mesleğimin ikinci yılında kazandığım bu deneyim benim için projelerin başlangıcı oldu. Mesleğimin on ikinci yılındayım ve meslek sesindeki öğretmenliğim süresince öğrencilerimle beraber dört defa proje tabanlı beceri açmasına katıldık ve dördüne de derece aldık. Şu an Denizli merkezde ortaokulda görev yapıyorum. Buradaki öğretmenliğim sürecinde üç defa TÜBİTAK 4006 bilimfuarı yürüt yürütücüsü olarak görev yaptım. Ve yine öğrencilerimle beraber birçok sosyal projeler gerçekleştirdik.